Merhaba J Squad oh my days ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne e etme bunlar ya. Birkaç yıldır küfür, öyle çıktı, öyle öyle deme. Rej evet biz iki kafaları karışık biz sola sol biz sola batuk biz a batuk nasıl oldu biz de şaşkındık konya ya kaldık ya Niğlere kaldık. Kıbrıs'ta kaldık. Söylemiyorum. Tamam bak, yav� yavaz, kal yavaz, yavaz, tamam. tamam. Today we are I'll begin recipe fragment Islands> Okay? Recep Evdik Disney mi? Oha, hiçbir film yoktu? Evet görüyorum, evet görüyorum Ama haberim yoktu. Biliyor ya. Trump geliyor. O bizi dinle. Ha? Bu we okay Turkish geç baba yanına Ne ye ya, yani yani şimdi? Bak şu anda baba ama alıyor arada. Ama yani aksan aksanından nereden yani? Gaziantep benzer. Gaziantepli. Vallahi daha söyledim vallahi bilmiyorum. Bence Batmanlı. Hı. Sen başkalarının arsası arazi kafana buraya Lan nereye? Hadi Allah. Nereye? Ya Nereye? Bu Nereye? Bu arsa benim. sana mı az olalım ne sekaralık oh, okay. alan üzerine oturtulmuş bir tesise şimdi projeye baktım da bizim köyü göremedim tam olarak ki biz sizin köyü oradan olan olan ne sizin köyü ha kadınsınız ya şu yaptığımız şeylere bak ya çocukken biz bunu ne canlar? abi? Ben dediğim abi. Bu abi diyor? Giderken takacağım diye Siz burada altınların üzerine altın Ne? siz hasta mısınız? Manyak mısınız? Aha. Oha. Ama bilmiyorum. Bence şeyi karar güzel olmayacak. Ken O mı? Altı, evet. No no no no no. 6 evet altı 6 mıydı? <gülüyor> altı mı? bin deyelim evet, lütfen bilmiyorum hayır, Neyse lütfen so yani evet. İşte Recep İvedik yedi. Yedi. Ne yedi ne Ne zaman yedi O karamı Resmi fragman fragwoman değil ve fragman Disney ve filmini değil Yeah evet. İşte bir dakika sefer görede karar Barış <gülüyor> Polat